Dokuz yaşımdayken annemin kontrol amaçlı hastaneye götürmesi üzerine hayatımın bu dernede değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Her yıl gittiğim göz kontrollerine yine aynı rahatlıkla gittim. Fakat bu sefer sonuç beni hiç rahatlatmadı. Maalesef göz numaram çoktan ilerlemiş ve gözlük takmak zorundaymışım. Günü gelmişti ve annemle gözlüğümü almak üzere yola çıkmıştık. Halbuki etraf bana hiç bulanık gelmiyordu. Ta ki gözlüğü takana dek. Gözlüğü ilk taktığımdan ettik fark ettim evet. Ama aynada kendimi gözlükle gördüğümde ağlamaktan yine etraf bulanıklaşmıştı. Gözlük takmayı hiçbir zaman sevmedim. Yağmur yağdığında ıslanan, soğuk ortamdan sıcak ortama geçince buharlaşan, gece uyurken çıkartmayı unuttum ve bunun gibi hayatımın büyük bir kısmını kaplayan çerçeveli cam. Takmadığımda ise sabahları uyandığımda saati bile göremediğim, Denize girerken etrafımı göremediğim ve takmak zorunda olduğum çerçeveli cam. Yıllarca gözlük kullandıktan sonra artık liseye başlamıştım. Gözlük bana daha çok dert olmaya başlamıştı. Büyümüştüm. Lens kullanabilecektim. Lens kullanmaya başladığımdan itibaren bambaşka birisi olmuştum. Bir süre sonra lens gözümde kurumaya, batmaya başladı. Ve lens kabusu da burada başlamış oldu. 21 yaşına gelmiştim. Artık göz ameliyatı olmaya karar verdim. Göz ameliyatı hakkında bilgi almak için içime sinen bir doktora muayene olmaya karar verdim. Muayeneye gittiğimde gözümün ameliyata gayet uygun olduğunu öğrenip doktorumdan ameliyat hakkında bilgileri aldım. Doktorum bana ne zaman ameliyat olmak istersin diye sorduğunda ben büyük bir heyecanla en yakın ne zaman olabilirim diye sordum. İstersen hemen bugün olabilirsin cevabı üzerine. Muayene olmaya gittiğim gün içinde ameliyat hazırlıklarım başladı. Ameliyattan önce gözüme uyuşturucu damla damlatıldı ve ameliyathaneye girmem ile çıkmam biri oldu. Toplamda sadece 3 dakika sürmüştü. Ameliyat masasından kalkarken ameliyathanede bulunan saate baktım ve gözümde gözlük veya lanet olmamasına rağmen saati görebiliyordum. Bir süre sonra etraf bulanıklaştı. Işığa karşı hassasiyet başladı. Ameliyat sonrası ilk zamanlar bulanıklık ve ışığa karşı hassasiyet olabiliyormuş ama zamanla görme düzeliyormuş. Gerçekten de öyle oldu. Ameliyattan iki hafta sonra artık etrafı çok daha net görmeye başlamıştım. Sabahları uyandığımda etrafımı net görüyordum. Her şey artık çok daha net.